Merhaba, size tıp tarihinden kısa fakat hafif ürpertici bir öykü anlatacağım. Drexel Üniversitesi Amerika'da özellikle anatomi bölümü açısından meşhur bir üniversite. Çünkü garip bir öykü var bunun arkasında. 1800'lü yıllarda Profesör Doktor Rufus Weaver anatomi bölümünde çalışıyor. Ve yanında da zenci bir temizlikçi kadın var. İsmi Harriet Cole. Harriet de özellikle anatomiye meraklı ve Profesör Rufus'a diyor ki, eğer bir gün ben ölürsem vücudumu size başlıyorum. İstediğiniz gibi anatomi çalışmalarını da kullanabilirsiniz. Bir kim kısa bir süre sonra 35 yaşında maalesef Harriet Cole, tüberkülozdan hayatını kaybediyor. Ve bunun üzerine Profesör Rufus onun vücudunu alıp üzerinde çalışmaya başlıyor. Avrupa'da öğrendiği yeni sinir diseksiyonu sistemi var. Bu gördüğünüz küçük aletlerle beraber Harriet kolun ...tüm sinirlerini çıkartmaya başarıyor. Çıkartıyor, onları boyuyor ve bir kara tahtaya yapıştırıyor. Beyinden başlarak ayağa kadar böyle farklı ve dehşet bir görüntü ortaya çıkıyor. Tabii işin ürpertici tarafında, benim açımdan özellikle... ...hani bilimsel, anatomik vesaire diyebilirsiniz... ...ama gözlerini yerinde bırakması. Ve gözlerini bırakmış ve böylesine maalesef ürpertici ve korkunç bir görüntü ortaya çıkmış. Adını da herit koymuş bu çalışmasının ve o tarihten bu yana hala sergileniyor. Hatta 1893 yılında Chicago'daki bilim fuarına gidip ödül kazanıyor. Ve çok öğrenci yetiştiriyor tabii ki ve dünyadan mektuplar yağıyor. Harriet'in fotoğrafını bize göndermişsiniz diye. Günümüzde ise Rexel Üniversitesi bu ününü devam ettiriyor. Anatomi açısından önde gelen üniversitelerden bir tanesi. Harriet'e ne oldu? Harriet Cam bir dolabının içerisinde özel koruma altında kara tahtadan kurtulmuş durumda. Evet, bu öykü bana her zaman biraz ürpertici gülür. İyi akşamlar, görüşmek üzere.